İlk 23 Nisan, yıl 2016 veya 2017. Daha gün ağırmamıştı bile. Sabah körüydü hatta bence. Hava oldukça soğuktu. Akşam heyecandan uyuyamamış olsam da şimdi kalkma hiç istemiyordum. Sonunda içime bir enerji geldi ve pat diye yataktan fırladım. Büyük ablam evin içinde koşturuyordu. Ben ise uyku Sonra birileri uyku sersemi olduğumdan kim olduğunu dikkat etmemiştim. Bana uzun kıpkırmızı elbisemi giydirdim. Sonra da kolye benzeri yumuşak yıldızı boynumdan geçirdim. O kadar yumuşaktı ki kafamı ona yasladığımda yasladığımdan daha rahat olduğunu düşünmeye başlamıştım. Daha ne olduğunu bile anlayamadan evden çıktık. Hava soğuk olduğu için üstüme kat kat ceket vardı. Çünkü büyük ablam annemden daha çok annemdi. Ben ise daha 7 yaşındaki ufacık bir çocuk olduğum için bir şey diyemiyordum. Annem, ablam, büyük ablam ve ben okula doğru hızlı adımlarla ilerliyorduk. Ablamlardan biri çantamı almış, diğeri seyledim sıkı sıkı tutup beni sürükleyerek götürüyordu. Hala uykum vardı ve boynudaki yumuşak koli çok rahattı. Bütün yol kafamı ona dayadım ve sanki rüyadaymış gibi ilerledim. Okula vardığımızda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu benim 23 Nisan'ımdı. Çok heyecanlıydım. Artık uykum açılmıştı. Etrafı incelemek istiyordum. Sınıfa girmeye karar verdik. Camları bayraklarla süslemişlerdi. Daha gelenler vardı ama sınıfın yarısı çok daha gelmişti. Çok kişi geldiğinde toplu bir fotoğraf çekindik. Bir veya iki önceden beri planladığımız, sürekli prova yaptığımız dans gösterimizi, oysa sadece dizlerimizi oynatıp bayrak sallıyorduk. Heyecanla bekliyorduk. Zaman su gibi akıyordu. Okulun bahçesinde genç olan bölümde toplandık ve son provayı yapmaya hazırlandık. Sıraya geçmemiz zaman alıyordu. Ne de olsa ufacık çocuklardık ve yerlerimizi unutuyorduk. Sonunda tören başlamıştı. İlk biz çıkacaktık ve bu bir avantajdı çünkü yerlerini karıştıran 21 tane çocuk 300 kişinin önünde sıraya girmeye çok utanırdı ve öğretmenleri arkadan onlara zar zor yardım edebilirdi. Şarkın sesli kulaklarımı tamamen ele geçirmişti. Kafamın içinde çalması normaldi çünkü hopörler düğümüzde duruyordu. Yine de çok güzel bir duyguydu. Müzeye göre herkes aynı anda düzlerini büküp kalkıyordu. Hafif dansla elimizdeki bayrağı sallıyorduk. Gerçekten harika hissettiriyordu. Ön sıralarda durduğum için herkes görüyordum. izleyenleri, arkadaşlarımı. Gösterinin sonuna doğru Türkiye haritası şeklinde bayrak renklerinde boyanmış kocaman kağıtlarla büyük bir... Büyük bir pankart hazırlamıştık. Herkes onu görünce alkışlara boğdu bizi. Sonra öğlene doğrusunu sınıf siyah kartondan çok süslü bir çerçeve getirdi. Sadece süslenmiş, ortası boş bir siyah çerçeveydi. Sonra onu müdür yardımcısının odasındaki pencereye bağlayıp sarkıttılar. İsteyen herkes çerçevenin diğer tarafına geçip fotoğraf çekiliyordu. Ben de istemiştim ama boyum çok kısa olduğu için burnumdan yukarısı gözükmüştü. Yine de çok tatlı bir fotoğraftı. Sonra bir daha fotoğraf çekildiğimizde kendimi zorladığım ve parmak uçlarımda fotoğraf çekildim. Bu sefer boynumdan üstü çıkmıştı. O gün fotoğraf çekildikten yarım saat sonra markete gidip tatlı bir şeyler almıştık ve sonra da eve dönmüştük. Gerisi de benim için sıradan gün şeklinde geçmişti. Bu benim ilk 23 Nisan Hanım'la.